Bugün 27 Ağustos 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz. Günün ilk saatlerinde boşlukta ilerleyen ay saat 3.24'te Başak Burcu'na geçecek. Sabah 11.17'de ay Başak Burcu'nda güneşle kavuşarak 4 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. İkizler Burcu'ndaki Mars'la kare açı yapan yeni ay cesaret ve motivasyonumuzu arttırırken kişisel girişimlerde bulunabilir insiyatif alabiliriz. Enerjimiz yükselirken sabırsız ve agresif tavırlar çatışmalara, kaza ve sakarlıklara da yol açabilir. Kontrollü ve dengeli davranmaya öz önem vermeliyiz. Toprak elementinin değişken nitelikli Burcu Başak iş, çalışma, üretim, hizmet, eğitim, öğrenim, sağlık, beslenme, hijyen, düzen, detay, beceri ile ilgili kavramları temsil eder. Yeni ay bu alanlarda kararlar almak, yeni bir tohum ekmek girişimde bulunmak için değerlendirilebilir. Başak Burcu sağlık ve beslenme ile ilgilidir. Bu dönemde özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye önem vermeliyiz. Sindirim sistemi, bağırsaklar, karın bölgesi de daha hassas olabilir. Hem ruhumuza hem bedenimize iyi gelecek şifa çalışmalarına, diyet ve tedavilere günlük yaşamamızda yer verebiliriz.